28 Ekim 3 Kasım haftasından herkese merhabalar. Bu hafta gökyüzünde bizleri ne gibi gündemler bekliyor? Burçlara ilişkin etkileri ne şekilde olacak? Bunlardan bahsedeceğim bir video hazırladım sizlere. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Evet bu hafta aslında yeni ay haftası diyebiliriz. 28 Ekim tarihinde yani haftanın ilk günü bir yeni ay gerçekleşiyor. Akrep Burcu'nun 4 derecesinde. Buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Onu da izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Bu yeni ay özellikle haftanın başlangıcında hayatımızda Akrep Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarla ilgili yeni başlangıçlar, yeni kararlar niteliğinde gerçekleşecektir. Bu yeni ay'a aynı zamanda oranısın bir etkileşim var. Bu da ani gelişen yeni başlangıçları tetiklemekte. Dolayısıyla aslında uzun zamandır aklımızda olan ancak icraata geçirmekte zorlandığımız veya hiçbir zaman yapacağımız, düşünmediğimiz şeyleri gerçekleştirmek adına... Ani bir şekilde belki aldığımız bir haber, belki yaşadığımız bir olay karşısında vereceğimiz tepkiyle beraber yeni kararlar, yeni hedefler, yeni hayaller, yenilikler hayatımıza çekeceğimiz bir hafta başlangıcı. Dolayısıyla bu hafta pazartesi sendromu yaşamıyoruz. Yenilikleri gerçekleştirmek adına oldukça motiveyiz. Motivasyonumuz yüksek. E, her ne kadar zorlayıcı şartlar oluşuyor olsa da e, bizler bunu e, töler edebilmek adına güçlü bir şekilde yenilikleri hayatımıza çekmek isteyeceğiz arkadaşlar. Aynı gün içerisinde bahsetmiş olduğum güneşle Uranüs'ün karşıtlığı. Yani yeni ayın e, aynı zamanda Uranüs'e karşıtlık yapması. E, bu da özellikle genelde Ani gelişen şartların, e, gelişen durumların bizim hedef ve isteklerimiz, bizim gelecekle ilgili beklentilerimiz noktasında çok da e, örtüşmediğini gösteriyor. Yani. yani yaşadığımız gelişmeler büyük ihtimalle öngörülemez olabilir veya öngöremediğimiz tarihlerde olabilir. Alacağımız ani haberler, radikal kararlarla beraber yindikleri hayatımıza çekmeye başlayacağı benziyoruz arkadaşlar. Özellikle sabit burçlar yani akrep, boğa, aslan ve kova burçları 4 derece civarında gezegen dizilimi olanlar veya yükselen tepe noktasını 4 derece kesenler hayatlarında radikal, ani, sıra dışı ve herkes tarafından çok fazla kabul edilemeyecek yani diğer insanlar tarafından çok da öngörülemeyecek değişiklikler yaşayabilirler. Aslında haftanın geneli yeni ay etkisine geçecek arkadaşlar biliyorsunuz yeni aylar dolunaylar artı eksi bir haftayı etkileyebilirler. Dolayısıyla haftanın ilk günü gerçekleşen yeni ayla beraber hayatımız yeni kararlarla yeni başlangıçlarla beraber şekilleniyor olacak. Bu süreçte özellikle... Özgürlük ihtiyacımızın artacağını ve bir ben kimim sorusunu kendimize çok sıklıkla hatırlatacağımızı belirtmediğim arkadaşlar. Çünkü Uranüs toplum normlarını, gelenekleri, tabuları, dogmaları çok fazla önemsemez. Ve yeniliğe, geleceğe, sıradan olmayan, marjinal ve orijinal olan bize has ve özgü olan şeylere yönelmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla alacağımız bu yeni kararlar sabit burçlarda gerçekleşmesinden dolayı kalıcı olacaktır ve istikrar getirecektir. Aynı zamanda bize özgü kararlar olacaktır arkadaşlar, diğer insanların kuralları başkaları ne der algısı ve tabusundan sıyrılarak kendi isteğimiz ve kendi hayatımızla ilgili kalıcı, net, ani ancak istikrar getiren kararları e, alabileceğiz demektir. Şimdi 29 Ekim tarihine geldiğimizde ise Mars ve Neptün arasında bir etkileşim var. Mars biliyorsunuz Terazi Burcu'nda, Neptün uzun süredir Balık Burcu'nda. Burada Mars ile Neptün arasındaki ilişkide özellikle kendimizi ifade etme noktasında, harekete geçme noktasında, hayallerimizin bizi getirmiş olduğu nokta bir şekilde ilerlememizi zorlaştırabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim toparlayacak olursak, hayallerimizi gerçekleştirme konusunda uzun süredir içsel anlamda yaşamış olduğumuz, e, olaylar neticesinde e, hareket kabiliyetimizin sınırlandığını ne yapacağımızı ve nasıl başlayacağımızı bilemediğimiz e, bunun dışında e, yani birçok şeyin aslında hayalde kaldığını yani icraata geçiremediğimizi görüyoruz burada ve e, başka bir noktadan baktığımızda ise içimize attığımız, içimizde biriktirdiğimiz, e, kendimize dert edindiğimiz ancak dışa vurmakta zorlandığımız konularla alakalı öfke enerjisini içimizde biriktirebiliriz arkadaşlar. E, pasif agresif tutumlar sergileyebiliriz. E, hiç kimsenin farkında olmadığı e, hiç kimseye fark ettirmediğimiz ancak bizi içten içe kemiren duygularla baş etmekte zorlanabiliriz. Belki çevremizden bekleyeceğiz e, fark edilmeyi. Belki de harekete geçmek isteyeceğiz. Ancak e, burada bir atalet hali yaşamamız söz konusu olabilir arkadaşlar. E, burada dediğim gibi Mars zaten terazi burcunda e, düşük konumda harekete geçmek, öfkemizi düzgün bir şekilde göstermek e, icraata geçmek noktasında bizleri pasivize ediyor ne yazık ki. Dolayısıyla e, kendi kendimize Kuruntular yapıp kendi kendimize beklentiler içerisine girersek sonuçtan çok da memnun olmayabiliriz bu noktada. Ee, özellikle e, Mars'ın terazi burcundaki transitinin bitiminden itibaren hayallerimizi gerçekleştirme konusunda sadece kendimize güvenmeliyiz diye belirtmeliyim arkadaşlar. Aks takdirde çevremizle ilgili yaşayacağımız hayal kırıklıkları bizi daha çok öfke enerjisine sürükleyebilir. Evet 30 Ekim gününe geldiğimizde. Ay Yay Burcu'nda harekete başlıyor olacak. Hafta başından itibaren Ay Akrep Burcu'ndaydı ki zaten biliyorsunuz yeni ayı yaşadık Akrep Burcu'nda hafta başında. Ay Yay Burcu'ndayken biraz daha iyimser bakarız. Biraz daha hareketli olmak, biraz daha sosyal olmak isteriz özellikle. Ee, seyahat edebiliriz. Kendimizi geliştirmek adına e, araştırmalar yapabilir. Kitaplar okuyabilir. Yabancı dille ile ilgili e, bir takım eğitimler alabilir. Bunlara başlayabiliriz. Yani e, kişisel gelişimimiz adına. Ee, okumalar, araştırmalar, seyahatler yapmak ay ay burcundayken yapılabilecek en verimli işlerdendir arkadaşlar. Ay akrep enerjisi ile beraber o içimizdeki biraz e, yeni kararların vermiş olduğu e, gerilim, kuruntular, şüpheler biraz daha üzerimizden kalkacaktır. Biraz daha rahatlayacağız ayın yay burcuna geçmesiyle beraber hafta ortasından itibaren. 31 Ekim'de ise Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar buna ilişkin de bir video hazırlamıştım Merkür Retrosu ile ilgili. Kasım ayının büyük bir çoğunu Merkür Retrosu altında geçecek. Dolayısıyla o videoyu dinlemenizi tavsiye ederim. Orada daha detaylı biçimde bahsi geçmişti Merkür retrosun. Merkür 27 derece akrep burcunda retroya başlayacak arkadaşlar ve 20 Kasım'a kadar devam edecek. Bu süreçte özellikle Merkür'ün temsil etmiş olduğu iletişim konuları, yazışmalar, anlaşmalar, iletişimler, sözleşmeler bu alanlarda biraz daha dikkatli olmalıyız. Teknolojik cihazlarımıza dikkat etmeliyiz. Ee, önemli bilgilerimizi iyi bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Aksi takdirde e, bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Özellikle haritamızın e, almış olduğu açılara göre. Bir Kasım tarihine geldiğimizde ise Ay Ayyay Burcu'ndaki transistini tamamlıyor ve Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu da daha çok sorumluluklarımız, e, kariyer hayatımız, geleceğimiz, yapmamız gereken şeyler, e, toplum önünde göstermemiz gereken şeyler durumlar bunları ortaya çıkaracaktır. Yani toplum önündeki yerimizi sağlamlaştırmak adına neler yapmalıyız? Sorumluluklarımız nelerdir? Hafta sonunu genellikle bunları planlamak ve düzenlemekle geçeceği benziyor arkadaşlar. Ve yine aynı gün içerisinde akşam saatlerinde Venüs yay burcunda transite başlıyor. Venüs bir süredir biliyorsunuz Akrep burcundaydı. Yay burcundayken Venüs tabi e, birbirleriyle e, çok e, aynı konjüktürde olmasalar dahi Venüs yay burcunda daha pozitif bakmamızı sağlayabilir. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Venüs'ün yay burcu transitinden bahsediyordum. Venüs yay burcundayken İkili ilişkilerimiz daha özgürlükçü olacaktır. İlişkilerde arkadaşlık ve paylaşım ön plana çıkacaktır. Bunun yanı sıra e, manevi olarak e, daha huzurlu, daha mutlu hissedeceğimiz, hayata daha keyifli hale nasıl getirebileceğimiz konusunda araştırmalar yapacağımız, kişisel gelişimimize önem vereceğimiz bir süreç başlayacaktır. Ancak ikili ilişkiler anlamında özellikle çok e, bağlı ve Birbirinden çok haberdar olmak isteyen ikili ilişkiler anlamında bir takım zorlukları beraberinde getirebilir. Çünkü taraflar bireyselliğine, kendi özgürlüğüne, kendi isteklerine ve hayallerine daha çok odaklanacaklardır. Venüs yay transiti boyunca. Dolayısıyla Venüs'ün yay burcu transiti sırasında özellikle kişisel gelişimimiz, entelektüel kapasitemiz, çevremizde kurmuş olduğumuz diyaloglar kendimizi daha iyi hissetmek adına Kendimizi daha özgüvenli hissetmek adına atmamız gereken adımlar ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Evet haftanın son gününe yani 3 Kasım tarihine geldiğimizde ise ay burç değiştiriyor. Ay oğlaktaki o kasvetli havadan biraz sıyrılacağız arkadaşlar. Özellikle ay oğlak burcunda düşüştü olduğu için hafta sonu biraz daha cuma gününden itibaren sorumluluklar yükler duygusal dünyamızı göz ardı etme gibi kavramlarla karşımıza çıkabilir. Aykova Burcu'nda haftayı kapatıyoruz. Tabii ki önümüzdeki hafta etkileyecek bir yerleşim. Aykova Burcu'ndan genel özellikle büyük hedeflerimiz, büyük hayallerimiz, toplum için, etrafımızdaki çevre için, bunlarla aramızdaki diyaloglar. Bunun yanı sıra büyük resim görme, büyük hedeflerimiz, arkadaş çevremiz, sosyal çevremiz gibi konular ön planda olacaktır. Yine Venüsün yay Burcu etkisiyle de beraber özgürlükçü olacağımız, özellikle bireysel hedeflerimizi, bireysel hayallerimizi hayata geçirmek anlamında yeni adımları atmak için motive olacağımız bir süreç başlayacaktır. Haftaya da bu şekilde bir giriş yapıyor olacağız arkadaşlar. Videonun başlangıcında burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım söylemiştim. Ancak bu paylaşacağım yorumlar yeni ay, akrep Burcundaki yeni ay. E, videomdaki ile e, hemen hemen çok eşdeğer olacak arkadaşlar. Bu nedenle özellikle burç yorumları için e, Akrep Burcu'nda 28 Ekim 2019 Akrep Burcu'nda yeni ay ve Merkür Retrosu videolarımı izlerseniz burçlara ilişkin yorumları tek tek e, burada yaptım. Zaten haftanın e, büyük bir çoğunluğu bu etkiler altında geçiyor olacak. E, teknik bir sıkıntım olduğu için de e, burçları burada e, tekrar etmek e, durumunda olmuyorum ne yazık ki. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Evet e, haftalık e, yorumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Gün gün etkileşimleri paylaşmaya çalıştım. Özellikle e, 28 Ekim günü kadar yeni ay olsa da Güneş yoranası arasındaki karşıtlık ve 29 Ekim günü Mars ile arasındaki e, temassızlık biraz e, haftanın başlangıcında gerilim yaratabilir. Onun dışında ayın oğlak burcunda olduğu klasik e, sorumluluklar ve ciddiyet konuları gündemde olacaktır. Hafta sonunda ve yani haftanın son günü biraz daha Büyük resim göreceğimiz, haftaya güzel bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir hafta sonu geçeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler Instagram hesabımdan, Opikus Astroloji hesabımdan DM yoluyla bana ulaşabilecekleri gibi, Evrensel Kadın adresinden de e-posta göndererek bana ulaşabilirler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.